Geçen sene o soba, sabah 1 milyar 200'dü, şu anda sabah 2,5 2, 2, milyar. Bir de ayrıca bu dört köşe so, yuvarlak soba 400'e sattık, şu anda 1 milyardır. O yuvarlak dört köşe yüzüne sattık 600-700, şu anda 1,5 milyar. %100 zaman gelmiş abi sobalara. Vuru 10 milyon satıyor şu anda yerinde, fabrikada 30 milyar. Nakliyat geçen sene ben 1 milyar 200 verdim. Altı metre uzunluğu şu anda bana diyor sekiz milyon. 2 milyar daha nakliyetine on milyar. Biz de bıraktık abi. Vallahi geçen sene zarardayım. Yüz kırk milyar mal kaldı. aram yok, bir şey yok. Allah yaptı bir yerden altın borç aldık şu anda borcumuzu. Satsak boşman oluyor, satmazsa boşman oluyor. El arabası dört milyondur, şu anda sekiz milyon. El arabası yok. Her on gün zam geliyor, her 10 gün, 10 gün, 10 gün, Abi bunu bak geçen sene 60 milyon, bu şey, keseri sattık. Şu anda, şu anda 200 milyon. Nasıl olacak? Her gün zam, her gün. Abi gelip vallahi 6, 7, 8 kişi gelip soruyor, 10 kişi almıyor sabah. Diyor, bu bahalıdır, ya, haklıdır, ben ona hak veriyorum. Yorunca kendimizi besliyoruz. Eskiden iki buçuk, bir milyar evi besliyordun. Şu anda sekiz milyar lazım. Bir milyar lazım. Ama Allah bize yardımcı olur. Bu köyde çirte gelmiyoruz. Çeyre gelmiyoruz. Hep köydeydi o adam. Binlerce adam her gün geldi. Ver ver her iki millet kazanıyordu. Yani. Ama şimdi tek bir tane o da ambar vardır. O da ufaktır. Eskiden kaç tane ambarın vardı? Altı tane vardı. Ama şimdi maalesef tek bir tane. Eskiden kendiniz mi üretiyordunuz? Nasıl Kendi yapıyordunuz? abi. Saat altıdan on ikiye kadar bekçiler gelip zorla bizi kapatıyorlar. Niye iş var diye mi <gülüyor>